değerli izleyenler Türkiye'nin tarafsız haber bülteniyle karşınızdayız Deniz Ömer Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com haber bülteni başlıyor yaklaşık 22-25'e kadar bu ekranlarda güneşkan gelişmeleri seçim paylaşacağız efendim ona haber bültenimiz başlıyor sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak sosyal cep Haber, pinterest Haber.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 Canlı yayında yayındayız efendim. Uf canlı yayın kanalımız TORK Haber TV'den vizyelere ulaşabilirsiniz. LİKE'de yayınlayız der dostlar. LİKE kanalımız TORK Haber TV'den vizyelere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayında ister dostlar Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Popolar görevine vezikhanem popolar kanalımız, Tarık Haber TV'mizle ulaşabilirsiniz. Twitter'da sohbet odalarımız var evet. Kendim Twitter'dan sohbet odalarından birisini takip edebilirsiniz. Yaklaşık bir saat dediğimiz gibi bu ekranlardayız. İlk haberimize haberimizde geçiyoruz değerli dostlar. Türkiye maden faciasını alıyor. Durumu ciddi olan hasta sayısı açıklandı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum acı haberler geldi. Yaraların son durumu açıklandı. Son dakika haberine göre Cuma akşamı saat 18.15'te Bartın ve Amasya ilçesindeki maden ocağında patlama meydana geldi. Bölgeye kurtarma Kurtarma çalışmaları yanında başladı. içeri illerden ve ekipler takviye için maden ocağına giderken acı haberler peş peşe geldi. Bakan dönmez patlamaya ilişkin iddialar değerlendirme Girozlu patlaması olduğu şeklinde dedi. Cumhurbaşkan Erdoğan yaptığı açıklamada can kaybı sayısının 41 olduğunu belirtti. Bakan koca da yaralarının son durumunu açıkladı. işte detaylar. güncel. Son dakika Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum. Acı haberler geldi. Yaralıların son durumu açıklandı. Son dakika Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum. Acı haberler geldi. Yaralıların son durumu açıklandı. Önemli gelişmeler. Son dakika haberi, Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taş Gömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün akşam saat 18-15 sıralarında Yer altında patlama meydana geldi. Göçük altında onlarca işçinin kaldığı ifade edilen patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. Zongundak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden ekiplerin de sevk edildiği bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ulaştı. Arama kurtarma çalışmaların sonrası acı haberlerde gelirken çok sayıda işçi de yaralı kurtarıldı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk diyerek can kaybını duyurmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla beraber can kaybı 41'e yükselmiş oldu. İşte Türkiye'nin yüreğini yakan patlamada dakika dakika yaşananlar. 20.16 Bakan Kocadan Hastanede Bilgilendirme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da yaptığı açıklamada, Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2 veya 3 gün içerisinde taburcu edebiliriz. Erken saatlerde durumu ciddi olan 6 hastamızdaki, 5'i yanık hastası, 1 hastamızda zeklenme nedeniyle hızla uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezine İstanbul'a getirdik. Hastalarımızı ziyaret ettik, Değerlendirmemizi yaptık. Yakınlarına bilgi verdim. Altı hastamızın inin durumu ciddi, beşi de solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte. Bir hastamız dün nakli yapıldığında kalbi durdu ve geri dönen bir hastamızdı. Düğüne göre iyi ama ciddiyetini koruyor. Arkadaşlarımızın hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim. Ben ve Cumhurbaşkanımız her hastamızı yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki 3-4 günün yakın takipte seyirlerini görmemiz gerekecek. Tekrar milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. 17.30 Kılıçlaroğu, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu Bartın'da yaptığı açıklamada, burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Neden bu maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor? Dünyanın başka yerinde maden çıkarılmıyor mu? Önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır neredesiniz siz? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu? İfadelerini kullandı. 17.05 Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bakan Dönmez, Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama-kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. 17.00 Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay törenine katıldı. Tacia'da hayatını kaybeden iki çocuk babası İvan Acet, 41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından kaskınar köyü mezarlığında toprağa verildi. Hacet'in Türk bayrağına sarılı tabutu Oktay ve Kılıçlaroğlu tarafından omuzlanırken, dualarla mezarlığa taşındı. Cenaze sonrası konuşan Fuat Oktay, "İman ediyoruz ki Allah'tan geldik, dönüşümüz de Allah'a olacaktır." Çok elim bir kaza yaşadık. Yüreğimiz yandı. Türkiye'nin yüreği yandı. İnsanlığın yüreği yandı. Hepimizin acısı çok taze. Allah kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 40 bin kardeşimizi kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Biliyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz devlet olarak sonuna kadar bugüne kadar nasıl olduysa bugün de sonuna kadar bu kardeşlerimizin yakınlarının, eşlerinin, Çocuklarının yanında olacağız. Emrullah da burada, Ebru da burada, onlar artık bize emanettir. Devlet olarak biz gereğini yapacağız. Her birimiz de sonuna kadar çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin dedi. Maden işçisinin oğlu Emrullah Acet ise babasının mezarı başında taziyeleri kabul etti. 15.50 Akşener'den maden sahasında açıklanma. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de parti heyetinin ardından bölgeye hareket etti. Akşener burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Şehitlerimizi inşallah Allah, Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın. İnsanın yüreğini dağlayan bir hadise üzerine buraya geldik. Burada arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür ediyorum. Sabah ben yola çıktım İstanbul'dan. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere ziyarete gittik. 14.25 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik ediyor. 13.50. Eylül CHP Genel Başkanı Kaftancıoğlu yaralı madencilerin yakınlarını ziyaret etti. Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri için Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçakla Başakşehirçam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Madencilerin yakınları da bugün sabah saatlerinden itibaren hastaneye geldi. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehirçam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hastaneye sevk edilen altı madencinin yakınlarını ziyaret etti. 13.20 Kılıçlaroğlu, elim olayı takip edeceğim. CHDP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, TİTTER'daki hesabından, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçlaroğlu, acımız tarifsiz. Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim. olası ihmallerin hesabını sormakta boynumun borcu dedi. 13. Bakanlar cenaze törenlerine katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz için Uğurlar Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için Murat Beyköy'nde köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Babasının tabutuna son kez dokundu. Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu. 13.08. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, Evli ve iki çocuk babası Gökhan Mercan, 27, Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan'ın, 2019 yılında Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda işe girdiği öğrenildi. Maden işçisi Mehmet Kara, 42, İpsevartı'nın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara'nın, bir haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16:00:24:00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara, 18, Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Gökhan Mercan da toprağa verildi. Maden işçisinin babası gözyaşlarına boğuldu. Berkay Pınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hamasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Tınaroğlu, 23, için cenaze namazı kılındı. Cenazeye enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı. Berkay Tınaroğlu'nun babası Nazif Tınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Murat Bey köyünde toprağa verilen Berkay Tınaroğlu'nun Daki işçi alımı ile tıkta çalışmaya başladığı öğrenildi. 1045 10. Bakan Soylu, 40 şehidimize ulaştık. Bakanların ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın olay yerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu patlamanın meydana geldiği saatten itibaren hem milletimiz hem burada o saatten itibaren birlikte olduğumuz madencilerimiz, onların aileleri, Türkiye'de bu mesleği yapan bütün madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaygımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilirim. Ancak hakikaten 3.00-3.50 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük çaba sarf edildi. Sabah saat 07.30 itibariyle gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. 58 madenci kurtarıldı. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız hastanelerde. 6 sıçam ve Sakura şehir hastanesinde, 3 Übarçın devlet hastanesinde, ikisi özel hastanede. 1 yaralımız taburcu edildi. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez. Arama kurtarma çalışmalarımızda hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Bir isim dışında belirsizliğini koruyan başka bir çalışma yok. Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştin. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz 14 kardeşimizi o bölgeden çıkarttılar. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor. Uyu başındayız biz. Buradan 350 metre derinlikte oldu. 2,5 kilometre uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakika öncesinde gelme şansınız yok. Bu zorluklara rağmen bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü tarafta 3 hafta önce burada biz bu kardeşlerimizle birlikteydik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmasın. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu acının üzerine konuşmanın çok zor olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde ateş karşısında yerin altında arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimize onların mücadelesine saygı duyuyorum, onları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Emekçilerimizle böyle bir acıyla karşılaşmak, onların yanında olmak, çok üzün verici bir şey. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da bölgeyi bir süre önce bakanlar ve sendika başkanlarıyla ziyaret ettiklerini aktararak şöyle konuştu. Madencilerin sıkıntılarını, problemlerini ne varsa bakan beye intikam getirdik. Ama maalesef aradan üç hafta geçti ve bu olayla ilgili buradayız. Atalay, bugüne kadar maden kazalarında 5000'in binin üzerinde şehit verildiğini ve 40 madencinin daha buna eklendiğini dile getirdi. Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin bulunduğu bölgenin burası olduğunu anlatan Atalay, Türkiye'de nerede bir iş kazası varsa biz işçiler bu bölgeden destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Cenazelerimizi defnettikten sonra iç işleri, Enerji ve tabi kaynaklar ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarımızla nedir ne değildir ortaya koyar, detaylı konuşma imkanı buluruz. Ailelere baş sağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama maalesef son olmuyor. İnşallah son olur şeklinde konuştu. 11.38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda en küçük mağduriyete dahi izin verilmeyeceğini belirtirken olay yerine hareket edeceğini bildirdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları. Bartın'ımızla meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. 11.05. Dünya liderlerinden mesajlar. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi, Twitter hesabından Türkçe yaptığı paylaşımında başsallığı diledi. İşte Zelenski'nin paylaşımında yer verdiği ifadeler. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a patlamayla ilgili telgraf gönderdi. Putin'in Erdoğan'a mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, Yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Twitter hesabından Yunanistan'ın yardıma hazır olduğunu dile getirdi. Miçotakis paylaşımında Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen feci maden patlamasını ve can kayıplarını üzüntüyle öğrendi. Yunanistan arama kurtarma çalışmaları için derhal yardım göndermeye hazır ifadelerine yer verdi. 10.35 Provokatif paylaşım yapan hesaplar tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Münissese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kim, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır denildi. 0614 Hayatını kaybeden madencilerin isimleri belli oldu. Olayın hemen ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, ülke, HAFAD ve diğer tüm ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kavallı, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Pokun, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldav Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı. Şehit madencileri Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, Maden Ocağı'nda kurtarılmayı bekleyen Madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu. 22.55 İlk değerlendirmeler girizu patlaması olduğu şeklinde. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada öncelikle ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bugün saat 16.24 vardiyasında 18.15 sırasında patlama hadisesi gerçekleşti. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı çalışıyor. Kısmi göçüpler var. İlk değerlendirmeler girizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında yaya müdahale söz konusu. Bütün ekipler görev başında, eksik yok. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. İçeride devam eden bir yangın yok. Şu anda patlamanın kaynağı ile ilgili net bir değerlendirme yok dedi. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber. Spor, astroloji ve magazine. Ana haber veritelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saat bu ekranlardayız. Değerli izleyenler, yer değer, haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre korkunç. En alttan en üste kadar yanıyor değerli izleyenler. Lüks rezidansı da yangın çıktı. Son dakikada göre İstanbul Fikir TV'de bulunan 24 katlı lüks bir rezidansa henüz belirlenmeyenlerinden dolayı yangın çıktı. Yangının binayı komple sardığı görüntülerde yansıdı. Öte yandan binada bulunanların tahliye edildiği bilgisi verildi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika İstanbul'da lüks rezidansla büyük yangın. Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu. Son dakika İstanbul'da hüks rezidensta büyük yangın. Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu. Son dakika haberine göre İstanbul Fikirtepe'de bulunan 24 katlı hüks bir rezidansta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının binayı komple sardığı görüntülere yansıdı. Öte yandan binada bulunanların tahliye edildiği bilgisi verildi. Son dakika İstanbul Fikirtepe'de bulunan 24 katlı hüks bir rezidansta yangın çıktı. Yangının binayı komple sardığı görüntülere yansıdı. Anadolu yakasındaki tüm itfaiye ekipleriyle birlikte iş makineleri de yangını söndürmek için seferber oldu. Rezidanstaki yangın dolayısıyla dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, binada bulunanların tahliye edildiği bilgisi verildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız. Değerli izleyenler şu ve diğer haberimize geçiyoruz. Gol iptal edildi değerli izleyenler. Şu an süperlikte heyecan dorukta. Kayseri Spor Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçta 90. dakika oynuyor. Hatta uzatmalara gidiliyor. Gidildi. Maçta Kayseri Spor'un üstünlüğüyle maç devam ediyor. Maç Büyükşehir Belediye Kadir Has stadyumunda oynanıyor. Maçı Arda Kardeşler yönetiyor. Maçta 22. dakikada Maria Granović golü kaydetti ve 34. dakikada Onur Bulut golü kaydetti. Galatasaray'da ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz golü kaydetti değerli izleyenler. Maç Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bu olay 2 yıldır yaşanmamıştı. Maça damgasını vurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre 2 yıldır böyle bir şey olmadı. Onur Bulut'un golü sonrası Galatasaray'da ilk yaşa ilk yaşanmış. Son dakika haberine göre e, Superdoros Supergir 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Kayserispor 22. dakikada Garonovic ile öne geçerken 34. dakikada Onur Bulut'un golü de farklı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Galatasaray ağlarına sarsan Bulut'un golü sonrasında ise Galatasarayla 2 yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu. Sarı Kırmızılar 2020'den bu yana ilk kez ilk yarıda kalesinde 2 gol göttü. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika. 2 yıldır böyle bir şey olmadı. Onur Bulut'un golü sonrası Galatasaray'da ilk yaşandı. Son dakika. İki yıldır böyle bir şey olmadı. Onur Bulut'un golü sonrası Galatasaray'da ilk yaşandı. Son dakika Haberleri Son dakika Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'e, deplasmanda Kayseri Spor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Kayseri Spor, 22. dakikada Gavranović ile öne geçerken, 34. dakikada Onur Bulut'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Galatasaray ağlarını sarsan Bulut'un golü sonrasında ise Galatasaray'da iki yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu. Sarı Kırmızılılar 2020'den bu yana ilk kez ilk yarıda kalesinde iki gol gördü. Son dakika haberleri, Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayseri Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, Müsabakaya Onur Bulut'un atığı gol damgasını vurdu. Attığı golle damga vurdu. Karşılaşmanın 34. dakikasında gelişen Kayseri spor atağında Ramazan Civelek, ceza yayı önüne doğru yönelen Onur Bulut'u gördü. Lucas Torreira'dan sıyrılan Bulut, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. İki yıl aradan sonra. Bu gol, sosyal medyanın gündemine otururken, Kayseri Sporlular büyük bir sevinç yaşadı. Bununla beraber Galatasaray'da iki yıl aradan sonra bir ilk meydana geldi. Sarı Kırmızılılar Mart 2020'den bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde iki gol birden gördü. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik. Bu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. 20 yaşındaki kızın sırf ölümü cesedinin yanında bulunan değerli izleyenler. Samsun'da sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişi vatandaşın dikkatini çekti. Harekete geçen ekipler sahildeki kişinin 20 yaşındaki İ İlkima Naz Akbörü olduğu belirlendi. Başından vurulmuş halde ölü bulunan genç kızın yanında da bir adet tabanca bulundu. Azı ile ilgili polisler soruşturma başlattı. Haber. Haber. Yaşam. 20 yaşındaki İklima Naz sahilde ölü bulundu. Cesedin yanında bulunan silah kafaları karıştırdı. 20 yaşındaki İklima Naz sahilde ölü bulundu. Cesedin yanında bulunan silah kafaları karıştırdı. Samsun'da sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişi vatandaşların dikkatini çekti. Harekete geçen ekipler sahildeki kişinin 20 yaşındaki İklima Naz akbörü olduğunu belirledi. Başından vurulmuş halde ölü bulunan genç kızın yanında da bir adet tabanca bulundu. Acı olayla ilgili polisler soruşturma başlattı. Samsun'un Atakum ilçesinde İlk Limanaz Akbörü, 20, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın yanında tabanca da bulundu. Sır ölü. Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan. Bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. Genç kızın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. İlklima Naz Akbörü'nün cenazesi, Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği tokata gönderildi. Meyve toplamak için çıkmıştı. Yaşlı adamın ayva ağacında kahreden sonu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Altınların... O haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, bir saate kadar, bir saattir bir saatte bu ekranlarda ister dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. Maden faciasına kahreden detay ortaya çıktı. Ailesi böyle isyan etti değerli izleyenler. Türkiye Dünabartı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şehitlerini ağlıyor. Her saat yeni gelişmeyi yaşandığı kahreden olayda can kaybı sayısı 41 oldu. Altın madenci Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Madenci İzzet Ak 10 yıldır madende çalışıyordu. Kardeşi Soner ise 4 yıldır çalışıyordu. Patlamada Soner hayatını kaybederken İzzet Ak ise yaralandı. Madencilerin yakınları hayat bu kadar ucuz olmamalı diyerek isyan etti. Haber. Haber. Güncel. Aynı de çalışan kardeşleri patlama ayırdı. Kardeşi şehit oldu, ağabey yaralı, hayat bu kadar ucuz olmamalı. Aynı de çalışan kardeşleri patlama ayırdı. Kardeşi şehit oldu, ağabey yaralı, hayat bu kadar ucuz olmamalı. Türkiye dün akşam Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şehitlerini ağlıyor. Her saat yeni gelişmenin yaşandığı Kahre'den olayda can kaybı sayısı 41 oldu. Altı madenci Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanesine sevk edilmişti. Madenci İzzet Ak, 42 10 yıldır madende çalışıyordu. Kardeşi Soner Ak, 35 ise 4 yıldır çalışıyordu. Patlamada Soner Ak hayatını kaybederken İzzet Ak ise yaralandı. Madencilerin yakınları, hayat bu kadar ucuz olmamalı diyerek isyan etti. Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen altın madencinin tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden madenci Sosya Akın ve yaralı madenci İzzet Akın kuzeni Adem Küçük konuştu. Küçük, iki kardeşin birlikte çalıştığını belirterek, ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor, yerin altına da inilebiliyor. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. Dört yıldır iki kardeş çalışıyorlardı. Ağabeyi burada... Kardeşi göçük altında kaldı dedi. Soner Ak ve yaralı madenci İzzet Akın kuzeni Adem Küçük. Patlama kardeşleri ayırdı. Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlar 6 kişi tedavilerinin yapılması için Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçakla Başakşehirçam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren madencilerin yakınları da hastaneye akın etti. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehirçam ve Sakuraşehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı. Madenci İzzet Ak, 42, 10 yıldır madende çalışıyordu, kardeşi Soner Ak, 35, ise 4 yıldır çalışıyordu. 3 çocuk sahibi olan iki kardeşlerden Soner Ak hayatını kaybederken, İzzet Ak ise yaralandı. Yaralanan Madenci İzzet Ak Hayat bu kadar ucuz olmamalı. Kuzeni Adem küçük, yaşanan olay herkesi üzdü. Sonuçta can kayıpları var. Genç insanlar, yaşlılar vefat ettiler. Umarım iyi olurlar. Dün gece geldiklerinden beri bekliyoruz. Bir yandan üzgünüz ama iyi haberler gelirse sevineceğiz. Madencilik çok anlamadığım bir şey ama ekmek işte. Ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor, yerin altına da inilebiliyor. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. Dört yıldır iki kardeş çalışıyorlardı. Ağabeyi burada, kardeşi göçük altında kaldı dedi. Hayatını kaybeden Soner Ak ve eşi, Yapacak bir şey yok. Yaralananlardan 42 yaşındaki Remzi Taşkömür'ün Bartın'dan gelen kız kardeşi ise gözyaşlarını tutamayarak, abiyim Remzi Taşkömür'ün durumu kritik dedi. Mehmet Taşkömür ise ağabeyim 12 yıldır çalışıyor. 42 yaşında kendisi. Ben de ağır işte çalışıyorum ama onunki daha kötü evde hep yolunu gözlerdik çünkü yerin 300 metre altına giriyordu hep endişeliydik doktorlardan bilgi alacağız soyadı da denk geldi yapacak bir şey yok diye konuştu hayatını kaybeden Remzi Taşkömür'ün ağabeyi Mehmet Taşkömür ana sayfaya dönmek için tıklayınız ama haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık bir saate kadar bu ekranlarda isterdi izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz 30. 30. saniye Mata-Icardi taraftar çıldırdı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Sparta Rosberg'in 10. haftasında Galatasaray Kayserispor deplasmanda çıktı. Sarı Kırmızılarda Juan Mata ve Mario Icardi Kayserispor karşısında maça ilk 11'de başladı. Sonra bakalım, başlama düdüğüyle birlikte geçen Galatasaray hatağında Icardi'nin şutunu son anda kaleci çeldi. Taraftarlar ise pozisyonun devamında Sosyal medyada penaltı isyanda bulundu. İşte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika. Henüz 30. saniyede neler oldu neler. Kayseri Spor Galatasaray maçına Mauro, Icardi, Juan Mata işbirliği damgasını vurdu. Taraftarlar penaltı için isyan etti. Son dakika. Henüz 30. saniyede neler oldu neler. Kayseri Spor Galatasaray maçına Mauro Icardi-Juan Mata işbirliği damgasını vurdu. Taraftarlar penaltı için isyan etti. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Ligi 10. haftasında Galatasaray-E, Kayseri Spor deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılılarda Juan Mata ve Mauro Icardi, Kayseri Spor karşısında maça ilk 11'de başladı. Müsabakanın başlama günüyle birlikte gelişen Galatasaray atağında Icardi'nin şutunu son anda kaleci çeldi. Taraftarlar ise pozisyonun devamında sosyal medyada penaltı isyanında bulundu. İşte ayrıntılar. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayseri Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanan ve her iki takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği maçın hemen başında yaşanan pozisyon sonrasında sosyal medya adeta karıştı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Yeni transferler Juan Mata ve Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans verdi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray atağa kalktı. Sarı-kırmızılı ekip, henüz 30. saniyede gole çok yaklaştı. Brees Mertens'in içeriye doldurduğu topu, Mauro Icardi, kafasıyla dışarı çıkardı. Orada Mata da kafasıyla tek dokunuş yaptı ve yeniden Icardi'yi gördü. Arjantinli Yıldız'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci son anda çıkardı. Görüntüler Bey'ın Sports'tan alınmıştır. Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından Hıcardi'nin çektiği şutta topun Kayseri sporlu Hüseyin'e çarptığı yönünde sosyal medyada adeta isyan ettiler. İşte o tepkiler. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tam 7 maç sonra Galatasaray Kayseri'de geri dönemedi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Süper, Dolar Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayseri Spor Galatasaray'ı konuk etti de oynanan müsabakaya her iki takım tarafları da yoğun ilgi gösterdi. İki ekibine birçok gol pozisyona girdik Altı bir golünün var kontrolü sonrasında iptal edildiği karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu. Okan Buruk'un ekibi bu sonucun ardından 7 maç sonra yenildiği yüz gördü. Spor, spor, Galatasaray. Son dakika. 7 maç sonra kayıp. Galatasaray, Kayseri'de yıkıldı. Son dakika, 7 maç sonra kayıp. Galatasaray, Kayseri'de yıkıldı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayseri Spor, Galatasaray'ı konut etti. Kayseri'de oynanan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. İki ekibin de birçok gol pozisyonuna girdiği, Galatasaray'ın bir golünün var kontrolü sonrasında yukatal edildiği karşılaşmada kazanan taraf 2-1 skorla Kayseri Spor oldu. Okan Buruk'un ekibi bu sonucun ardından 7 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında yukatel Kayseri Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takımın da 90 dakika boyunca büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada büyük bir heyecan yaşandı. İlk ve ikinci yarılarda birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Kayseri Spor oldu. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanan müsabaka, Kayseri Spor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Galatasaray'ın 56. dakikada bulduğu Barış Alper Yılmaz ile gol, var kontrolü sonrasında iptal edildi sonucun ardından iki maçlık kazanamama serisini sonlandıran Kayseri Spor, puanını 16'ya yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Süper Lig'de 7 maç aradan sonra yenilen Galatasaray ise 17 puanla 7. sıraya geriledi. Galatasaray, gelecek hafta Alanya Sporu konut edecek. Kayseri Spor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Galatasaray'da 3 değişiklik. Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray takımı, Müsakaya Muslera, Boyi, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Torreyra, Ümit Yunus Akgün, Mertens, Matı, Icardi ilk 11 ile çıktı. Galatasaray Yedek Kulübesi'nde ise Okan Kocuk, Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Seferoviç, Gumis, Berkan Kutlu, Rasica, Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz yer aldı. Mata ve Icar'da ilk 11'de başladı. Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubais, Kerem Aktürkoğlu, Gomisi Kayseri Spor karşısında yedek soyundurdu. Buruk, bu oyuncuların yerine ilk tek Can Karataş, Mata ve Icar diye şans verdi. Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 9. haftasını bay geçmişti. Kayseri Spor'da 11 değişmedi. Kayseri Spor Teknik Heyeti ise Galatasaray karşısına, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı hangiklede Ümraniye Spor maçının 11'ini sahaya sürdü. Kayseri ekibi, müsabakaya Bilal Bayazı, Onur Bulut, Hoseyni, Kolovetsios, Carole, Can Panharo, Ramazan Civelek, Mensal, Kemen, Cardoso, Gavranovi ilk 11 ile başladı. Yukater Kayseri Spor Yedek Kulübesi'nde Kadir Taşlan, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağ, Emrah Başsan, Mane, Hayrullah Erkin, İlhan Parlak, Yam, Bertol Akci yer aldı. İki takım sahaya birlikte, milletimizin başı sağ olsun yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, bir saate kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Ne yaptım? Berhan Dağ çıldırdı. Adeta show yaptı değerli izleyenler. Süper Toros Süperlik'in 10. haftasında Kasımpacayla Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpacayla Recep Tayyip Erdoğan stajyumuna oynanan müsabaka Warenko Montella'nın teknik direktörlüğünün yaptığı Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Mavi Şimşekler bu sonucun ardından puanı 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Süper. Spor Toto Süper Lig. Yönetsel Handa coştu. Adana Demirspor Kasımpaşa'yı bozguna uğrattı. Yönetsel Handa coştu. Adana Demirspor Kasımpaşa'yı bozguna uğrattı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Mavi şimşekler, bu sonucun ardından puanını 20 bine yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Yunus Beyhanlı, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanan maç, Adana Demirspor'un 4 lig üstünlüğü üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Yunus Beyhanlı, 40. dakikada Akintola. 64. dakikada Henry Onyekuru ve 86. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 57. dakikada Bahuken'den geldi. Adana Demirspor, bu sonuçla birlikte iki maçlık beraberlik serisini sonlandırdı ve 21 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi biten Kasımpaşa ise 13 puanla 9. sırada yer aldı. Adana Demirspor, gelecek hafta Konya Sporu konu edecek. Kasımpaşa ise Kayseri sporu ağırlayacak. Karşılaşmada bir gol kaydeden Yunes Belhand'ı, iki kez de asist yaptı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. dakika. Son haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık e, bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Dekoltesi gündem olduğu geceyi yalın ayak bitirdi değerli izleyenler. Eda Taşpınar Alman sevgilisi Peprük ile Galaport'ta görüntülerdi. Dekolitesi kıyafetiyle dikkat çeken Taşpınar bir ara ayakkabılarını çıkartıp yalın ayak yürüttü. Magazin, magazin, güncel. Eda Taşpınar dekoltesi ile gündem oldu. Geceyi yalın ayak bitirdi. Eda Taşpınar dekoltesiyle gündem oldu. Geceyi yalın ayak bitirdi. Eda Taşkınar, Alman sevgilisi Patrick ile Galata Port'ta görüntülendi. Dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Taşkınar, bir ara ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürüdü. Eda Taşkınar, geçtiğimiz aylarda yeni aşkı Patrick ile iddialı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuştu. Taşkınar'ın yeni birlikte tam gaz devam ediyor. Eda Taşkınar, önceki akşam sevgilisi Patrick ile Galata Port'ta görüntülendi. Ayakkabılarını çıkarttı. Ünlü İkoncan, mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve yalın ayak yürümeye başladı. Bu durum hakkında konuşan Taşpınar, ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert. Ama alışın, yazlıkta çıplak ayak dolaşıyorum dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bilhul Kalkavan'dan acı haber. Yeni adayı Songül Canlı yayında kocasını şikayet etti. Bir gece bile ayrı yatsam. Cinsiyet değiştirmişti. Son haline yorum yağdı. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç anında kalp krizi geçirdi ambulans olmayınca bakın ne yaptı değerli izleyenler. Aydın birinci amatör küme 3. grupta demircik gençlik spor ve ile hayli usta sportif spor karşı karşıya geldi. Ev sahibi demircik gençlik Spor'un futbolcusu Hüseyin Kaya. Müsabaka devam ederken kalp krizi geçirdi. Bilinçsiz bir şekilde yere düşen 29 yaşındaki futbolcu ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayat tehlikesini sürdüğü ifade edildi. Spor. Spor. Futbol. Maç oynanırken kalp krizi geçirdi, ambulans olmadığı için özel araçla hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi sürüyor. Maç oynanırken kalp krizi geçirdi, ambulans olmadığı için özel araçla hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi sürüyor. Aydın birinci amatör küme 3. grupta demirci gençlik spor ile Hayri Usta sportif karşı karşıya geldi. Ev sahibi demirci gençlik spor futbolcusu Hüseyin Kaya, müsabaka devam ederken kalp krizi geçirdi. Bilinçsiz bir şekilde yere düşen 29 yaşındaki futbolcuya ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Aydın 1. Amatör Küme 3. gruptaki Demirci Gençlik Spor Hayri Usta Sporif maçında ev sahibi ekipten Hüseyin Kaya kalp krizi geçirdi. Adnan Menderes Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında taç atışı yaparken bilinçsiz şekilde bir anda yere yılan 29 yaşındaki futbolcuya ilk müdahaleyi saha kenarındaki sağlık görevlisi Bülent Dönmez yaptı. Taliksiz futbolcu statta ambulans bulunmadığı için özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılan futbolcu, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maç sonu. Böyle arkadaşlar bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitesimiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Efendim ise bizlere alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.